Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere bana çok ilginç gelen ve sebebi hala sağlıklı bir şekilde açıklanamayan gökyüzünde duyulan garip uğultulardan bahsetmek istiyorum. Bugün İstanbul'da gerçekleşen depremden sonra İstanbul'da birçok kişi bir uğultu duyduğundan bahsetti. Ve hatta bu uğultunun video kayıtları Twitter'da trend topik dahi oldu. Peki neydi buna sebep olan şey? Bu uğultunun özelliği daha önce deprem sırasında duyulan uğultular gibi kısa süreli değil, depremden sonra oluşup çok uzun süre duyulması. insanları ürperten bu uğultunun sebebi hala önemini korurken, buna benzer uğultuların dünyanın çeşitli yerlerinde çeşitli zamanlarda kayıt altına alındığını belirtmem gerekiyor. Hadi daha önce kayıt altına alınmış bu uğultulara bir bakış atalım. Bugün kaydedilen İstanbul depreminden sonraki uğultuyla benzerliklerini siz de fark edebilecek misiniz? Belki <gülüyor> Maybe one twenty twelve. It was twenty <laughs> Fucking hell! All right, okay. It's not an animal, is it? oh yeah yeah that was loud, all right hang on I've got to turn this off, oh God, I don't like this All right, my <laughs> Bu seslerin neden olduğu hakkında birçok teori ortaya atılmasına rağmen hala tüm Dünya'da kabul görmüş net bir açıklaması yok. Kimi teorisyenler Dünya'nın manyetik alan dalgalarının uzayda sıkışmasından dolayı bu şekilde Dünya'ya doğru ses çıkaracak bir baskı oluşturduğundan, kimisi Dünya'nın çekirdeğindeki hareketliliğin atmosferde titreşim oluşturduğundan, kimisi de askeri deneylerin buna sebep olduğundan bahsediyor. Ancak ne yazık ki her bir teoriyi saf dışı bırakan başka bir açıklama ile bu teoriler geçerliliklerini koruyamıyor. Bu seslerin tam açıklaması tamamen yapılana kadar bu kayıtlar bizi ürpertmeye ne yazık ki devam edecek. Yayınımı sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenileriniz, yorumlarınız ve paylaşımlarınızla daha geniş kitlelere ulaşabileceğimizi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.